İkizler burcu erkekleri sürprizlerle doludur. Onda bir bedende iki farklı karakter bulabilirsiniz. Bir yanı çok meraklı, zeki, akıllı ve coşkuluyken başka bir yanı ise içine kapanık olabilir. Karmaşık karakterleri varmış gibi görünse de karakterlerinde değişmeyen özellikler vardır. Bunlar sürekli hareket halinde olmaları, araştırmayı, keşfetmeyi sevmeleridir. Biraz kararsız karakterleri vardır ama son derece zekiyedirler. Çocuksu bir yapıya sahiptirler, sürekli olarak ilgi beklerler. Çok yönlü oluşlarıyla her zaman dikkat çekerler. Enerjileri, yaşama sevinçleri her zaman çok yüksektir. Değişime kolaylık ve uyum sağlarlar. Her şeyin üstesinden gelmesini bilirler. Arkadaş canlısı ve enter karakterleriyle dikkat çekerler. Bir kadın ikizler burcu erkeğini anlıyorsa ve erkek bunu hissediyorsa, o kadından büyük ihtimalle hoşlanacaktır. İkizler erkeği özgürlüğünü kısıtlamayacak, istediği gibi davranacak ve kendi ayakları üzerinde duracak güçlü kadınlardan hoşlanır. Bu karakterde olmayan kadınlar ona hiç cazip gelmez. İkizler Burcu erkeği çekici, sosyal çevresi olan ve neşeli kadınlardan hoşlanır, onlardan etkilenir. Ancak önemli olan onun ilgisini sürekli olarak çekebilmek, sürekli olarak en üst seviye tutabilmektir. Bunu başarabilmek zor olabilir. Eğer entelektüel, akılcı ve mantıklı bir karakteriniz varsa bunu daha kolay başarabilirsiniz. Özgürlüklerine ve sosyal çevrelerine çok düşkündürler. İkizler erkeğiyle ciddi beraberlikler zor olabilir. Çünkü onlar beraberlik için çok fazla istekli olmayabilirler. Flörtü seven bir yapıları vardır ve sizi baştan çıkarmasını iyi bilirler. Çok aşık olurlarsa gözleri başka kimseyi görmez. Değişken bir kişilik yapısına sahip olması karşısındakini zaman zaman sıkıntıya sokabilir. Duyguları sıkça değişir. Bu nedenle onları etkilemek de zordur. İkizler burcu erkeği sorumlulukları kendine yükleyen kadınlardan pek hoşlanmadığı için sorumluluk sahibi onu yönetebilecek kadınlardan hoşlanır. İkizler Burcu erkeği ile kısa sürede bir ilişki yaşamak isterseniz kolay olur. Dış görünüşünüz, güzelliğiniz, çekiciliğiniz ve giyiminizle bunu hemen yapabilirsiniz. Sizin istediğiniz uzun sürede bir beraberlikse durum farklılaşır. Bu burcun erkekleri akıllı, kültürlü, her zaman karşısındaki kişi idare etmesini bilen kadınları tercih ederler. Onlar için akıl ve zeka güzellik kadar önemlidir. Bir başka önemli konu ise sabırlı olmanız, partnerinize yerine göre bir arkadaş, bir eş, bir anne gibi davranabilmeniz ve bunu başarabilmenizdir. Gerektiğinde çekici olmayı ve bunu kendi adlarına kullanmayı iyi bilirler. Bu burçtan biriyle beraberlik yaşayacaksanız değişken bir karaktere kendinizi hazırlamalısınız. Genellikle ilgisiz, alakasız, ulaşılmaz ve zor ulaşılır görürler. Bu durumda neyin yanlış gittiğini anlayamazsınız. Aslında bunu düşünmeyin çünkü bir süre sonra eski nazik ve eğlenceli hallerine geri geleceklerdir. İkizler Burcu erkeği hareketi ve değişikliği ister. Bu nedenle bir kişiye bağlanmak onlar için çok zordur. Birden fazla kişiyi ellerinde tutmak tam onlara göredir. Üstelik bu planları yaparken karşısındakine bir şey sezdirmezler. Bazıları sessiz ve sakin bir yaşantıyı tercih eder. Her ortama kolayca uyum sağladığından iyi bir eştir. İhtiyaçlarını anlayan ve onunla aynı hayat tarzını isteyen bir eş ile mutlu olur. İkizler Burcu erkeği ile hemen bir evlilik doğru değildir. Böylesi bir kurumdan önce belli bir süre beraber yaşamakta fayda vardır. Kendilerini de hazır hissetmeleri gerekir. Böylece onun karakterini daha yakından tanıma imkanı bulur. Uzun vadede bir birlikteliğin nasıl yaşanacağı konusunda bir karar verebilirsiniz. Aile yaşantısı ve iş hayatını birlikte ürütmek isterler ve başarılı da olurlar. Enerjileri ve hayata pozitif yönlü bakışları ile dikkat çekerler. Destekleyici, hayat dolu ve akıllıdırlar. Çocukları severler ve onların hayata pozitif yaklaşımları her zaman dinamik ve genç kalmalarını sağlar. İkizler Burcu erkeği hava grubu ile aynı mantığı ve arzuları paylaşırlar. Ateş grubu ile ilişkileri de oldukça kuvvetlidir. Hayata bakış tarzları ve enerjileri karşılıklı benzerlik gösterir. Olumlu bir beraberlikleri olabilir. Onların dinamik enerji dolu tavırlarını ve hayata pozitif yaklaşımlarını takdir eder. Su grupları ile ilişkileri ise biraz karışık ve zor olur. İkizler Burcu bu grubun karakterlerini anlamakta güçlük çeker. Onları çok zor insanlar olarak görür. İkizler Burcu erkeği yaratıcı ve uçuk fikirlere önem verir. Bunlar mantık ve gerçekçi fikirlere önem veren toprak grubuyla zıt düşer. Zihni karmaşık ve dağınıktır. Ne kadar kazmasını korumaya çalışsa da duygularını karşısındakini anlatmakta zorlanır. Analizci bir yapıya sahiptir. Dağınık fikirli olduğu için bugün başka, ertesi gün başka, farklı bir şey söyleyebilir. Duyguları da karmaşıktır. Çok tez canlıdır. İstediği şeylerin hemen yapılmasını ister. Bir kişiden hoşlandıysa onu etkilemek için elinden geleni yapar. İkizler erkeğine kolay elde edilebilen şeyler ilgi çekici gelmez. İkili ilişkilerinde aynı şeyi yaşar. Aşk hayatının gizemli olmasını ister. İstediği kadını keşfetmek ister. Onu tanımasının eline olan her yeni bilgi onu heyecanlandırır. Aşk için emek vermek uğraşmak ister. Zor kadınları ona ilgi çekici ve karizmatik gelir. İkizler erkeğinden hoşlanan bir kadının ona hemen kendini teslim etmemesi gerekir. Çok karizmatik olabilir. Onu çok sevebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun sizin için çabalamasını sağlayın. Ona böyle bir alan yaratın. Her şeyin düzgün olduğu ilişkilerde heyecanını kaybedebilir. Uğrunda emek verdiği insana aşık olması ve tutulması çok daha doğru olur. Karşı tarafı çözmek, kadınını tüm detaylarıyla öğrenmek en önemli amacıdır. Öğrenecek bir şey kalmadığında heyecanını kaybolmasına sebep olabilir. İkizler burcu erkeği kendini geliştiren, meraklı, araştıran, kütler birikimi yüksek, sosyal, entelektüel ve estetik anlayışa sahip, farklı konularda ilgi duyabilen ve kendisini yenileyen kadınlardan hoşlanır. Sıradanlıktan hiç azetmez. Birlikte olduğu kadınına gurur duymak ve övünmek ister. Onun hayatında yeni şeyler olsun ister. Böylece daha heyecanlı ve dinamik bir hayatı yaşayacaktır. Sıradan, monoton anlayışa sahip kadınlar onun dikkatini çekmez. Hayatı doya doya yaşayabilen kadınlar onun dikkatini çeker. Kendisi de bu şekilde yaşama eğilimindedir. İkizler Burcu erkeği aşk hayatında aradığı kişiyi bulana kadar birçok kadınla beraber olabilir. Ona erkek özelliklerini hissettirebilecek, anlaşabileceği bir kadını tercih eder. Bu arayış süresince ise birçok kişiyle beraber olur. Sonunda doğru kişiyi bulduğuna inanırsa onun ciddi düşür. Onunla ciddi düşünür. Yani o herkesle beraberlik yaşar ama sadece bir kadına sadık kalabilir. O kadında evleneceği kadın, evleneceği kişi olacaktır. İkizler erkeği neşeli kadınlardan hoşlanır. Ortamı ve çevreyi elinde tutan, nerede nasıl davranılacağını bilen kadınlara ilgi duyar. Onun için anne olgusu çok önemlidir. Aileye ve anneye çok önem verir. Anneye olan düşkünlüğü ile tanınır. Kadınlarda bilgiye, zekaya, giyime, davranışlara, hareketlere ve kültürel bilince çok önem verir. Eğitime önem verir. Birlikte olduğu kadının eğitim seviyesini, kültürel altyapısını, sosyalliğini araştırır. Karşılıklı diyaloglara önem verir. Gizem ve gizlilikten hoşlanmaz ama bazen kendisi de gizemli olabilir. Oldukça fazla dostu olan bir burçtur. Aynı zamanda ilişkilerinde kendini ifade edebilen bir burçtur. Bu nedenle de beraberliklerinde kendini ifade edebilen kadınları tercih ederler. Kova kadını ve terazi kadını ile çok güzel bir uyum yaşayabilir. Ayrıca yay burcu kadınının neşesi, coşkusu, hayata bağlılığı ve kendini yenileyen tarzıyla da uzun bir beraberlik yaşanabilir. Aslan burcu ile anlaşamaz, birçok konularda ciddi çatışma yaşayabilir, ilgiyi, merak edilmeyi sever ve böylece başak burcu kadını ile çok rahat çatışabilir ve tartışabilir, zıt düşebilir. Kova ve tarazi kadınlarıyla yaşayacağı ilişkilerde kendisini güzel ifade eder. Çünkü onlar da coşkulu bu İkizler erkeği sizi araştırırken eğitiminizle, yaşam stilinizle ve ailenizle ilgili temel bilgileri verdikten sonra mümkün olduğu kadar gizemli davranmaya çalışın. Çünkü söz konusu kadının kendine uygun bir eş olup olmadığını sonuna kadar araştırır. Sizi kafasında sürekli kıyaslayacaktır. O yüzden ilk başladığınız dönemlerde gizemli olmaya çalışıp kendi yaşamınızdan ona ödün vermiyormuş gibi hareket ederseniz zamanla ilişki oturduğunda yapmanız gerekenleri sırasıyla yaparsınız. İkizler Burcu erkeği baktığınız zaman tamamen bir çelişkidir. Çünkü hem gizemden nefret eder ama hem de gizeme bir o kadar zaafı vardır. Dolayısıyla bu duygular arasında size aşık olması mümkündür. Konuşkan bir burçtur. Konuşmayı çok sever, ifade etmeyi çok sever, onun sözünü kesmemeyi, onunla bulunduğunuz sosyal ortamlarda onu motive ettiğinizi gösterirseniz onu mutlu ederseniz. Onun hayatında hep bir ihtimal vardır. Her türlü düşüncenin tam tersini düşünebilir. Bu nedenle elinizden geldiği kadar onun kafasını karıştıracak ikilemler yaratmanız gerekir. İkizler erkeğin mutlu, neşeli, coşkulu, kolay adapte olabilen, konsantrasyonla ilgili hiçbir zorluk yaşamayan, Konuşmayı seven, diyorluğu ve haberleşmeyi seven bir buçtur. Dolayısıyla hayatta ilgili coşkusu, zekası, giyim stili, enteklülatel tarzı konulara farklı bakış açısı ve muhalefet kişiliği ile kendini çok sık hatırlatır. Toplum içinde çelişki yaratsa da kendi arkadaş çevresinde dost canlısıdır. İnsanların sorunlarını dinlemeyi, farklı çözümler sunmayı, ticaretle ilgili bir iyi alındığında değişik üslubuyla sevilen bir insandır. İkili ilişkilerdeki başarısıyla hızlı fikir değiştirmesi, baskıdan hoşlanmaması, kendine bakmayan insanlara gıcık olmasıyla dikkat çeker. İyi bir baba ve iyi bir patron olur. Kadınlara karşı çok saygılı ve kibar davranır. Alçak gönüllüdür, hızlı anlar. Bir kadına nasıl davranılacağını çok iyi bilen biridir. İkizler için mantık çok önemlidir. İlişki ilerlemeden önce mantık bulanın gelişmesini isterler. Fazla duygusallık onlara başlangıçça ağır gelebilir. İkizler Burcu insanları oldukça sosyaldirler. İlişkileri heyecan vericidir ve hayatları oldukça hareketli yaşamayı severler.